Roma'dayız. Tiber Nehri'nin kıyısında antik döneme ait bir Roma tapınağına bakıyoruz. Portunus Tapınağı'nın önündeyiz. Bu tapınak uzun bir süre yanlış adlandırıldı. Fortuna virilis'tendi. Klasik bir tapınak görüntüsüne uyuyor. Küçük bir tapınak olmasına rağmen oluklu kolonları ve iyon harfleriyle yazılmış yazılar var. İyon tarzı bu oluklu kolonlar aslında Yunan tarzından esinlenilerek kullanılmış. Ancak bu tapınak, kesinlikle Antik Yunan uygarlığına ait değil. Antik Yunan mimarisinden farklılaşan yönleri var. Örneğin, yüksek bir platformda kurulmuş ve sadece girişte basamakları var. Eğer Antik Yunan yapı tarzını düşünürseniz, mesela gözünüzün önüne Parthenon'u getirin, hem önde hem arkada giriş vardır. Kolonların oturtulmuş olduğu zeminin yerden yükseltilmesine gelince, buraya her yönden ulaşılabilir. Ve antik Yunan tapınaklarını düşündüğümüzde tapınağın içinde bir tanrı heykeli bulunur. Ancak dua töreni genelde dışarıda yapılır. Burada ise binanın girişine doğru bir yönlendirme hissediyoruz. Verandadan içeri doğru. Sanırım Romalılar binaya girişin düzenli şekilde olması gerektiğini düşünüyorlarmış. Belki de Yunan tapınaklarında da olduğu gibi sadece rahip içeri giriyor olabilir. Yapının Roma dönemine ait olduğunu gösteren belirgin düzenlemeler var. Örneğin, sadece ön girişte merdiven olması gibi. Binanın zeminin köşelerine kadar devam etmesi gibi. İç mekanın daha büyük olmasını sağlamak için yan ve arkadaki sütunlar duvara bitişik yerleştirilmiş. Bu sütun konusunu biraz daha açıklamaya çalışayım. Antik Yunan mimarisinde sütunları yapıyı taşıyıcı unsurlar olarak kullanıyorlar. Oysa burada durum farklı. Sütunların bir kısmı bitişik ve buradan arkaya doğru ilerledikçe sütunların sadece dekoratif olarak kullanıldığı belirginleşiyor. Çatıyı taşıyanlar kolonlar değil, duvarlar. Bu yapı İsa'dan önce 100 civarında yapılmış. Yani yaklaşık 2000 yıllık ve hala ayakta duruyor. Roma İmparatorluğunun ilk dönemlerindeki antik Roma tapınaklarının nasıl olduğunu kavramamızı sağlayan güzel bir yapı. Binanın orantıları son derece güzel, sütunlar arkaya doğru ahenkle sıralanmış. Ön tarafta dört sütun ve veranda boşluğu içinde de iki sütun kullanılmış. Yapı stili daha önce bu bölgede yaşamış olan Etrusk uygarlığının da etkisinde. Aynı zamanda antik Yunan mimarisinden esinlenildiğini de görmek mümkün. Örneğin iyon sütunları. Bunların üstünde yer alan bloklar. Üçgen formlu alınlık. Bunlar aslında bir anlamda Yunan hükümdarının Romalılar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Durup bu binaya bakmak, zaman tünelinden geçmişe gitmek gibi. Bunlar aslında bir anlamda Yunan medeniyetinin Romalılar için ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.